Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben burada. Bugün sizlerle birlikte Battlefield 1 çekeceğim Arkadaşlar Dediğim üzere Battlefield biri verecektim 5 tane Şimdi arkadaşlar çekilişi yapacağım ve size birkaç bilgi vereceğim Arkadaşlar çekiliş kazananlar bana Instagramlar Facebook'dan videonun altına yorum yazabilir Ben iletişime geçsin yani Discord'dan bir like benimle iletişime geçin de yani ona göre verelim yani Direkt videonun altına verilmez adam videonun altına yazarsın millet alır Ondan dolayı bana Discord'dan, Instagram, Facebook'tan yani bir yerden ulaşın. Ben her türlü göreceğim yani. Şimdi arkadaşlar çekiliş yapacağım ve burada bir şey diyeceğim. Battlefit yanında içinde birkaç oynanan hesaplar var. da 2-3 tane, da 5 tane. şanslılığına göre. Şimdi arkadaşlar basıyorum. Hazırsanız. Ee, Bas. Bastım. bastım. Kazananlar Samet Lütfü. Efe Aydemir, Alper, Mert, Algo, Yakup, G.L.B. Evet arkadaşlar bu 5 kişi Bu bir daha bu bir dakika bekleyin Efe Aydemir, Alper, Mert, Yakup, G.L.B. bu üçü benim arkadaşım arkadaşlar Samet Gitfi'yi tam tanımıyorum Algo'yu tanımıyorum Evet arkadaşlar çekilişimiz bu kadardı Ve bu arada Dediğim üzere arkadaşlar bu arada çekilişi yani kazanmak için Benim kanalıma abone olmanız lazım ve bu videoya Like, oyun dükkanıma takip etmenizi ve beni takip etmeniz arkadaşlar bu kadar dediğim gibi arkadaşlar bana Facebook, Discord, Instagram'a ulaşabilirsiniz. Ee, hayırlı olsun arkadaşlar daha fazla çekiliş gelecek. Bir başlangıç arkadaşlar daha fazla çekilişi yapacağım. Far Cry 5 olsun. Asıl Kade olsun yapacağım. Bu videoya e, izlenirsin arkadaşlar. 250 ye izlersin, Yeni bir çekiliş yapacağım. İzlenmesi de bilemem ama olsun arkadaşlar. Neyse video sona daha fazla like atmayı, eğer la kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.